Selam ikizler arkadaşlarım, güzel insanlar nasılsınız? Ben Şengül. Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İkizciklerim benim inşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım efendim, sizler için Haziran ayında ikizler arkadaşlarımın istekleri, arzuları, dilekleri gerçekleşecek mi? Ne istiyorlar hayatlarında? Neyin olmasını istiyorlar? İş hayatları mı, aşk hayatları mı? Ne istiyorlar benim ikizlerim? Şöyle önce çayıma Ardından da tarotuma bakacağım sizler için. Sevgili ikizlerim, iki tane ikiz onlar, iki tane. Evet, ikizciklerimizi neler bekliyor? Efendim, gördüğünüz gibi gözünüzün önünde açıyorum. Önceden ayarlama yapmıyoruz. Şöyle suyunu, sıvıyı akıtalım. Bu da kolayla akmıyor sevgili canlarım benim. Sevgili ikizciklerim, önceden ayarlamak istemiyorum canlar. Şöyle gözünüzün önünde olsun her şey. Evet birazcık birazcık bir kaç saniyecik sizi bekleteceğim Evet tamamlandı işlemimiz şöyle bir bakalım bakın canlar tertemiz bakacağız şimdi tamam yine söylüyorum bakın sizin sıkıntılar toplanmış artık atılmaya ramak kalmış Canlar şöyle bir bakalım bir gözden geçirelim Evet çok güzel Küçük küçük hayrettim bir durum diyorum ben bunu. Küçük küçük atlarınız çıkmış sizin canlar, ikizler arkadaşlarım. Yani yavaş yavaş gidiyorsunuz murada. Çünkü siz öncesinde bakın şu karanlığı görüyor musunuz? Sevgili ikizlerin güzelleri nasıl tutacağım? Şöyle tutayım bakın. Bir tane aydınlık yok burada bakın. Hiçbir ışık gelmiyor değil mi? Işık yok. Bu nedir? Sıvıyı şöyle bir dağıtalım Sevgili arkadaşlarım hala akıyor affınıza sığınıyorum onun için bu nedir benim ikizciklerimin daha öncesinde bay bayan hepinize söylüyorum hayallerinizi yıkmışlar hayallerinizi gerçekleştirememişsiniz hayaller gerçekleşmemiş ya da hayallerinize ulaşamamışsanız ya da ramak kala bir şekilde engeller araya girmiş bir şeyler olmuş bir uğursuzluk başınızda dönmüş bakın hiç ışık almıyor şurası gördünüz mü bir dağ oluşturmuş resmen. Geçmişte benim ikizciklerim hayallerine kavuşamamışlar. Ama merak etmeyin bakın. Küçük küçük de olsa at figürleri çıkmış sizler için. Ağır olacak ama temiz olacak sizin Murat olaylarınız. Şöyle bir bakayım. Beyazda daha iyi görüyorum arkadaşlar. Şöyle ben bir bakayım sizler için. Tamam çalışanlar var. Oo, çok güzel. Bakın sevgili ikizciklerim. Sizin dilek zaten kabul olmuş olmuş biraz aşağıda yukarıya çıkmamış ama Sizinki aşağıda nasıl göstereyim bilmiyorum bakın Koyunu çekiyor iki kişi bir karı bir koca koyunu çekiyorlar nedir bu? Aman Allah'ım adaklarınız yerine gelebilir Haziran ayı içerisinde Zaten istekler gerçekleşecek mi açılımı bu? Sevgili ikizciklerim hiç merak etmeyin resmen koyunu çekiyorlar Aman Allah'ım ne kadar güzel, çok güzel haberler gelecek. Ve bu karı koca bakın bir yerde de kuş kılığındalar resmen, resmen kuş kılığındalar burada. İki tane kuş sanki karı koca kuş halini almış. Adağınız mı var, dileğiniz mi var bununla alakalı haberler alabilirsiniz. Sevgili ikizlerin güzelleri bay bayan cinsiyet yok hepinize söylüyorum. Sevgili kardeşlerim ve önünüzde o kadar açık ki yönünüz bakın açık yere doğru gidiyor. Sıkıntıları arkaya atmış benim ikizciklerim. Özellikle burada çift gördüğüm için evli olan çiftlere söylüyorum bunu. Bakın koyunu çekerek resmen aydınlığa doğru gidiyorsunuz ya. Böyle bir şey yok. Resmen bakın nasıl göstereceğim bilmiyorum. Elimden de görülmüyor. Şurada koyunu resmen iki kişi iki karı koca çekiyorlar nereye çekiyorlar aydınlığa doğru sıkıntıları arkada bırakmışlar artık yavaş yavaş tam olarak tabii ki aydınlığa adım atılmamış ama atacaksınız hiç merak etmeyin bu karı koca resmen kuyrukları var kuş kılığındalar böyle bir şey yok. kafaları insan ayak kısımları kuş kanatları var hala sıvı geliyor arkadaşlar kanatları var resmen kuş nedir çok güzel bu bir miras haberi olabilir bir şan soyunlarından elinize bir şeyler geçebilir elme almayı hayal ediyorsunuz araç almak mı istiyorsunuz iş kurmak mı istiyorsunuz Bu da bir dilek Muratları arkadaşlar bununla alakalı güzel haberler sizlere ulaşabilir bakın yukarıdan alın aşağıya kadar özellikle de çiftler çok çıkmış burada hep kafa kafaya çiftler çıkmış sizin küslerinizde çok barışlar çıkmış canlar çok güzel aile içinde mutluluk var verim var evlilerde özellikle hamile bayanlar çıkmış çok güzel bebekler dünyaya getirecekler güzel güzel canlılık verim gelecek sizlere sevgili ikizciklerim benim güzel güzel kalpler küçük küçük balıklarınız çıkmış ama güzel şeyler sizlere doğru geliyor evet çok güzel Şöyle bir bakalım, şöyle yukarıya doğru gidelim. Çok güzel, bakın ne kadar güzel. Kalbi görüyor musunuz? Tertemiz çevresi. Sizin kalplerde bir güzellik, bir nur var. Bakın ikizler, sevgili ikizciklerim. Kalbi güzel ikizler, onlar güzel insanlardır. Kardeşim ikizler, oradan biliyorum. İkizciklerim benim. Onlar başkalardır ya. Gerçekten. Şimdi... Tertemiz çıkmış bakın kalbiniz burada çevresi o kadar temiz ki ama geliyor ki nasıl sizi sıkıntı içinde bırakmışlar sizin kalbiniz tepe taklak olmuş bu nedir yine geçmişe dayalı bakın hayalleriniz yıkılmış hayallerinize ulaşamamışsınız sizin olan size verilmemiş haksızlıklara uğramışsınız İyi niyetiniz görülmemiş ne diyeyim bilmiyorum ki. Bunlar ne yazık ki olan şeyler. Ama da şöyle de bir şey var. Canlarım benim, sevgili güzel ikizlerim. Onlar ne kadar ikiz de olsa. Hani bazen bazı kişilerden duyuyorum. Ya işte ikizler iki yüzlüdür derler. Hiç de değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey o Burç. Burcun figürü ikiz. Böyle bir şey yok. Onlar güzel insanlar. Kapım çalıyor. Anahtarı çevirin açın şu kapıyı ya. Çekimi yapıyorum. Sevgili ikizciklerim, onlar güzel insanları, güzel ahlaklı, güzel kalpli insanlardır. Artı sizin kalbinizi ne kadar tepetaklak yapsalar da öyle tertemiz çıkmış ki çevresiyle de şöyle bir şey var sevgili ikizciklerim. Mistik güçler tarafından, evren tarafından da korunuyorsunuz siz. Siz bunun farkında mısınız? Değilsiniz değil mi? İyi olmayın farkında. Allah biliyor neyim ne olduğunu. Gerçekten korunuyorsunuz. Hiç merak etmeyin bakın her şeyi bastırmışsınız. Artık yukarıya doğru gidiyorsunuz. Bir yerde de şöyle baktığımız an yukarıdakini görüyor musunuz? Ata benzemeye dönüşmüş. Tam olarak at değil. Elimi koydum yine görülmüyor. Canlar ya şöyle mi tutsam ki? Özellikle de beyaz kullanıyorum. Hani daha rahat göstereyim diye. Kafayı görüyorsunuz değil mi? Resmen at kafası oluşmuş. Vücuden de oluştu oluşuyor, arka ayaklar çıkmış, önler daha tam olarak çıkmamış. Yani nedir bu sevgili ikizciklerim artık yavaş yavaş murada gidiyorsunuz haberiniz olan. Şöyledir ben incelemeye devam edeceğim çünkü çok hoş şeyler çıkmış sizde. Gerçekten birçoğunuzun duaları kabul olmuş sizin sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar. Uçak seyahatlerinizle çıkmış burada tertemiz güzel haberler geliyor. Şimdi bayanlarımızdan kısaca başlayacağım canlar. Bayanlarımızın özellikle de ikizler bayanlarımız sizler çok kıskanılıyorsunuz güzellerim ya valla çok kıskanılıyorsunuz. Güvenli ilişki isteyenler var. Küst müsünüz? sevgili ikizler bayanları. Eksileriniz mi var eski eşiniz mi? Her kimisi. Küs olduğunuz kişiler gönlünüzü alacak sizin. Bakın size burada demet uzatıyorlar. Küçük çıkmış ama demet uzatacaklar bakın. Karşı taraf sizinle barışmak için can atıyor. Gönül alması. Gönlünüzü alacaklar. Belki aldatıldınız. Belki kandırıldınız. Vesaire artık aranızda ne yaşandıysa karşınızdaki partnerler sizin gönlünüzü almaya çalışacaklar. Hiç merak etmeyin canlarım. İş hayatınıza gelince iş hayatınızda Güzel verim var işinizde gücünüzdesiniz gayet dürüst bir şekilde işlerinizi yapıyorsunuz ikizler bayanları güzel güzeldi belki kredi başvurusu yaptınız belki terfi istiyorsunuz bununla alakalı sürpriz haberler gelecek bakın yukarıdan geliyor çok güzel sürpriz haberler gelecek sizlere gelelim beylerimize ikizler beyleri güzel insanlar aşk hayatınızdan başlayayım önce sizin aşk hayatınıza gelince Öyle bir sıkı tutuyorsunuz ki bakın burada. Sım sıkı tutuyorsunuz. Ve özellikle de adında i harfi olan, I harfi, L harfi olan bayanları sıkı sıkı tutuyorsunuz. Yanların benim adında, soyadında olabilir. Sıkı sıkı tutmuşsunuz. Bu benim diyorsunuz. Tamam ben hayatımı bununla birleştireceğim. Yalnız o da yeterli değil. Arkada da bir şey bırakmışsınız ama. Bir yerde de hani... Nasıl diyeyim kalbiniz mi aklınız mı psikolojiniz mi bir yerde de gözünüz arkada ister istemez kafada bir soru işareti sevgili ikizler beyler tabii hepinize söylemiyorum canlarım ya bazılarınız için çıkan figürü anlatmaya çalışıyorum önünüzdekini sıkı sıkı tutuyorsunuz harfleri ben bunları istiyorum ama arkada biri daha var bir yerde de aklınız onda soru işareti. Acaba ondan da ben faydalansam mı, şehvet yapsam mı, kullansam mı, yararlansam mı? Bakın canlarım çok çok özür diliyorum. Ben ne gördümse bunu anlatmak durumundayım. Affınıza sığınıyorum. Ne dedim az önce? İkizler mistik güçler tarafından ne yapıyor? Korunuyor değil mi? Mistik güçler ikizleri niçin korur? Güzel kalpli oldukları için. Aa, o ayrı bir şey. Kötüsünüz demiyorum canlarım. Güzel insanlardır onlar. Allah için güzel insanlardır. Marifetlilerdir. Öylelerdir. Bay bayan. Bayanları güzel. Beyleri de yakışıklıdır onların. Bilmiyor muyum? Biliyorum. Ben uzayda yaşamıyorum ki. Ben de dünyanın içinde yaşıyorum. Ama şimdi mutlaka aralarda bir şeyler çıkıyor değil mi canlar? Şimdi bazı, hepinize söylemiyorum. Bazı ikizler, beylerimiz dediğim gibi. Böyle bir niyetteler ama ben söyleyeyim mi güzel kardeşim maalesef önündükleri alacaksın o arkadaki olan her kim ise kafanda da soru işareti belirmiş mu acaba diyorsun hazır fırsat bu fırsat ben bununla da eğlensem gönlümü eğlendirsem yaşasam düşüncelerine sahipsin ona aklından silah güzel kardeşim o olmayacak çünkü karşı tarafın sizde bir bağlantısı yok size arkası dönük sizi istemiyor. Tamam. Söylemek durumundayım. Bunu söylemek durumundayım ama tuttuğun harfler sizindir. Tamam bitti. Gelelim delikanlılarımıza. Canlarım benim, bazıları korku içinde işimi kaybederim korkusu var. Bazıları ise gayet rahatlar işlerinde, güçlerinde. Aşk hayatlarına gelince ikizler delikanlıları geçmişte aldatılmış, geçmişte kandırılmış. Şimdi gayet güzel bir aşk hayatları var ve geriye de bakış yapmışlar burada. Aman Allah'ım. Nerede o eski karman çorman hayat hepsi geride kaldı. Ben artık zirveye tırmanıyorum diyor. Hmm, biraz evet şurada karışıklık var. Gelelim genç kızlarımıza. Genç kızlarımız bir mücadele içine girmişler. Ne alaka kızlar? İkizlerin tabi hepiniz değil de bazılarımız mücadele içine girmiş. Sevgiliniz mi? Nişanlınız mı? Sözlünüz mü? Böyle bir tedirginlik bir korku halindesiniz. Acaba ben bunu kaybeder miyim diye böyle düşünmeyin kızlar ya. Yıkım oluşu verir. Ben bunu kaybederim. Ben daha böylesini bulamam diye korkuyorsunuz. Böyle bir şey yok bakın. Her yer tertemiz çıkmış. Böyle bir sıkıntı darlık yok. Hamile bayanlar çıkmış. Çok güzel. Bebekleriniz gelecek dünyaya. Kısmetleriyle gelecekler bu bebekleriniz. Şöyle bakalım. Daha çok gözlerde rahatsızlık çıkmış sizlerde canlar. Sevgili ikizciklerim gözlerde ağırlık var. Daha çok bazılarınız elleriyle gözlerini kapatıyor. Gözleriniz mi ağrıyor? Katarak mı oluştu? Ne oldu ise göz rahatsızlıklarınız var sevgili kardeşlerim. Gelelim. Evli ikizler kardeşlerime. Evli ikizler kardeşlerim biraz sinirli olabilir ev hayatında. Bazı şeylerde kavga, gürültü baş gösterebilir. Çünkü o şekil çıkmış. Şu noktada çiftler birbirlerine biraz böyle el kol hareketi yapar vaziyette çıkmışlar. Canlarım bunu yapmayın. Çünkü sizi mahrumiyete getirecektir. Bakın hemen karşısında tertemiz kalpleri görün. Tertemiz kalpler aradaki şu sabır vadesini kullanmasını bilin evli çiftler birbirinize tahammül etmesini bilin yani nasıl diyeyim eşiniz stresli gelebilir evinize eve stresli geldiği zaman size ters bir söz yapabilir ters bir harekette bulunabilir lütfen güzel kardeşim özellikle bayanlar eşinize sırt dönüyorsunuz burada bakın burada da çıkmış aynı şekliyle sırt dönüyorsunuz eşinize eşinizin küçük bir lafı size batabilir Eşiniz sinirli çıkmış burada. Mümkün olduğunca bir taraf sinirliyken diğer taraf susmalı, alttan almalı. Yuvayı korumak için bunu yapmak durumundayız. Sevgili ikizler kardeşlerim, güzel insanlar. Kimsenin yuvası yıkılmasın. Yuvalar kolayla kurulmuyor. Biraz evli olan ikizler, bayanlarının eşleri sinirli çıkmış. Söyleyeyim ben size. Biraz sinirli, öfkeli, tahammülsüz çıkmış. Lütfen, lütfen ne olur siz de arkanızı dönmeyin. Eşler sinirliyken susun verin ya Allah aşkına ya. Ne bileyim yuvanın bozulması daha mı iyi? Yani ne diyeyim şimdi de tarotuma bakacağım sizler için. Sevgili ikizciklerim iş hayatında ağlıyorlar mı Allah aşkına? İş hayatları niçin öyle olmuş onların? Şöyle aşk hayatlarına bakalım evet dediğim gibi buyurun. Yok olmaz. Öyle olmaz. Gönül almalar. Buyurun nasıl söyledim ama sevgili ikizciklerim. Güzel ikizciklerim benim. Canlarım benim ya. Şimdi sağlığımıza bakalım. Doğuş geliyor. Doğuş. Sevgili ikizciklerime bedenen doğuş geliyor. Çünkü gözlerden rahatsızlık çıkmış. Daha çok herkes gözlerini kapatıyor. Buyurun işte bakın. İyi Allah'ım be. Neyse ben şuraya da bir tane kart atayım sizlere. Sevgili ikizciklerim, ao, isteklerinizin gerçekleşmesi için fırsatlar doğacakmış. Sevgili ikizler, ikizler arkadaşlarım iş hayatında bakın. İş hayatında memnun olmayan delikanlılar var. Onlar daha çok çıkmış burada. Bayanlarımız iyi görünüyor. Güzel sürprizli haberler de alacaklar. Bunlar bizim delikanlılarımız özellikle. Çalıştığı işini kaybetme korkusu yaşıyor. Çünkü çıkmış burada ağlar vaziyetteler. inanıları gibi değil. Nasıl da birbirini takip ediyor sevgili kardeşlerim. Korku içindeler. Bir yerde de ikilemdeler. Canım bir yerde de niçin kendimi üzüyorum ki kaybedersem kaybederim. Başka bir yerde iş mi yok düşüncesini taşıyorlar. Ama bir yerde kalp işte oraya alışmışlar. Güzel bir şekilde kazanıyorlar delikanlılarımız. Bundan dolayı da üzüntüdeler. Aslında başta o işe başlarken bir hedef belirlemişler. Ben bu işte ebedi çalışacağım düşüncesinde olmuşlar. Ama yani gör ki 6 ay. Örnek veriyorum canlar 5 ay. 7-8 ay gibi bir zaman sürmüş bu. Yavaş yavaş bizim delikanlımız anlamış işin kısa vadeli olduğunu, ömürlük olmadığını. Bundan dolayı üzüntü içinde ...sıkıntı içinde... ...korkuları var... ...ah canım benim... ...bakacağız bakalım... ...önümüzdeki açılımlarda... ...canlarım benim ya... ...olmaz... ...kimse işsiz kalmaz... ...hiç merak etmeyin... ...her şeyin hayırlısı... ...sizin işiniz... ...sizin ekmeğiniz... ...orada baki ise... ...bakın ebedi ise... hiçbir güç... ...onu sizden alamaz... ...güzel kardeşim... ...hiç ağlama... ...orada senin ebedi kısmetin varsa... Allah'tan başkası ona engel olamayacaktır. Bitti mi orayla işin? Bil ki orada kısmetin o kadarmış. Bunun içinde gözyaşı dökmeye değmez. Diyorum sevgili ikizlerim, delikanlılarım, güzel kardeşlerime, Gelelim bayanlarımıza. Bayanlarımızın iş hayatı çok güzel çıkmış, harika çıkmış. Güzel güzel terfiler alabilirsiniz. Kredi başvurusu mu yaptınız? Mal alımı mı yapmak istiyorsunuz? Veya toplu mal sattınız, verdiniz, yurt dışına gönderdiniz. Güzel haberleri geliyor. Toplu toplu gelecek sizlere bayanlar özellikle sizlere. Erkeklerimize gelince ikizler erkeklerimiz. Evet sizlerin deyimine baya bir fırsatlar geçecek. Bazılarınız yardım görmüş. Eline geçen fırsatları değerlendirmiş. Burada da gördüm zaten. Fırsatları değerlendirmiş. Yüzde ellinize evet cevabı. %50'nize hayır cevabı gelecek başvurularından canlarım benim yapacak bir şeyimiz yok öyle görülüyor burada neyse gelelim aşk hayatına az önceki söylediğim şey zaten bu bunun üstünde fazla durmuyoruz bakın bazı ikizlerimiz aşk hayatında kriz halinde özellikle de bayanlarımızda da gördüm beylerimizde de gördüm bunu sevgili arkadaşlarım yalnız bayanlar rahat olun bakın tıpkı burada söylediğim gibi gönül almalar olacak dedim bakın gönül alması çıktı bu size bu resmen sizin sevgili bayanlar küs küs olduğunuz kişileri mi istiyorsunuz hiç merak etmeyin karşı taraf gönlünüzü alacak pişmanlığını dile getirecek çünkü geçmişte kalbiniz kırılmış ya da aldatıldığın veya aldatıldığınızı zannediyorsunuz bunu tabi siz biliyorsunuz değil mi bundan dolayı krizlere girdin Mutluluğun bozuldu. Düzen bozuldu. Hiç merak etme. Gönlünüz alınacak. Sizin olan size verilecek. Merak etmeyin sevgili ikizciklerim. Gelelim ikizler beylerine. İkizler beyleri bazı şeyler askıya almış olabilir. Nedir bu askıya aldığı şey? İçinden çıkamadığı bazı şeyler. Biri önünde, diğeri arkasında. Çıkmış zaten bazı ikizlerimizin. Bundan dolayı üçlü, biri arkadaki, aradaki kendisi, biri de yanındaki veya önündeki hakkın olan yanında bize kardeşim. Boş ver arkadakini. Arkadakinden sana fayda yok. Tamam? Senin olan yanında. Onun dışındakinden de iş yok. Hayır gelmez. Benden söylemesi diyorum sizlere bize kardeşlerim. Neyse bir şeyler daha diyecektim ama kurcalamayalım artık neyse ben daha uzatmayacağım gelelim sağlığınıza yeniden doğuş geliyor çok ağır rahatsızlığınız da çıkmamış zaten hastaneleri saymıyoruz canlar hastaneleri saymıyoruz evinde yerinde işinde gücünde olan arkadaşlarımız için söylüyorum göz rahatsızlıklarımız çok çıkmış görememe gibi katarak gibi vesaire bundan dolayı doktora başvurabilirsiniz Doktora gidebilirsiniz. Dünya kadar mutluluk hissetmek için, önünüzü rahat görebilmek için. Çünkü kartımız doğru yoldan söz eder. Önünüzü görebilmek için, yolu doğru bulabilmek için şu kumaşı çekip atmak isteyebilirsiniz. Bakın. Adeta göz şeklinde bakın. Bir göz ameliyatı geçirebilir benim sevgili ikizciklerim. Bir katarak ameliyatı geçirebilir. Neden olmasın? Ardından Güçlü enerjiler gelecek diyor. Veya herhangi beliniz ağrıyor, kolunuz bacağınız ağrıyor. Farklı türlü rahatsızlıklarınız var. Bundan dolayı doktoruna gidiyorsun. Güçlü enerjileri kendine çekeceksin. Tedavileriniz her neyse, doktor ne söylüyorsa bunları yerine getirin. Güçlü enerjilerle donanacaksınız. Ruhen bedene güzellikler, değişim gelecek diyor. Bakın değişim kartıdır. Güzel kardeşlerim. Sağlık durumunuzda süper çıktı sizin. Tamam. Çok güzel. Gelelim isteklerinizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kısmına. Haziran ayı içerisinde bakın çok güzel fırsatlar yolunuza çıkacakmış. İş hayatında mı istekleriniz var? Aşk hayatında mı? Hiç beklemediğiniz anda işler yolunuza çıkabilir. Gözünüzü dörde açın sevgili ikizciklerim benim. Hiç beklemediğiniz anda karşınıza Güçlü kısmetler çıkabilir. Çok fırsatlarla karşılaşacakmışsınız. Kartım bunu söylüyor. Lütfen bu fırsatları iyi değerlendirin. Ne kadar gözünüzü dört açarsanız o kadar isteklerine ulaşırsın diyor kartım. Sevgili ikizciklerim için. Hadi bakalım. Ne diyormuş meleğim? İkizlere al diyor al. Artık zamanı geldi. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çoğunu verecek. Artık zamanı geldi. Yavaş yavaş fırsatlar kucağınıza düşecek diyor. Sevgili ikizciklerim için. Evet sevgili ikizler arkadaşlarım. Güzel insanlar. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa